Sayın Divan Başkanım, Divan'ın değerli üyeleri, Genel Müdürlüğümüzün değerli yöneticileri ve müdürlerimiz, daire başkanlarımız, il müdürlerimiz, Yerken Kulüplerin değerli delegeleri, Yerken Sporuna gönül veren değerli dostlar, Hepiniz, Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Neden tekrar aday oldum diye sorarsanız, Yelken camiasından gelen yoğun talep üzerine ve tabanımızın baskısıyla tamamlayamadığımız çalışmalarımızı sonuçlandırmak için yeniden Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına ben ve ekibim aday olduk. Yelken'de değişim isteyen bizler Türkiye Yelken Federasyonu'nun hak ettiği şekilde yönetilmesini istiyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu'nun hedeflerini, birlikteliğini, şeffaflığını, kulüplere eşit mesafede duruşunu, sponsorluklarını, lojistik imkanlarını kaybettiğini düşünüyoruz. Bireysel yönetim anlayışından uzak, paylaşımcı, şeffaf, kurumsal bir yönetimin yeniden hayata geçirilmesinin ve tüm yelken camiasının birlikte hareket ettiği bir ortama kavuşmasının gerektiğine inandığımız için adayız. Sözlerime, genel kurulun bizi bu ortak hedeflerimize yakınlaştırması temennisiyle son verirken genel kurula katılan ve önümüzdeki dönem hatta sonrası için Türk yelkenciliğinin stratejisine yön verecek olan sizlere yapacağınız tercihler için de, yapacağınız tercihler için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın divan üyeleri Sayın Genel Müdürüm Devletin değerli protokol üyeleri kıymetli federasyon başkan adayları, kulüplerimizin değerli temsilcileri saygıdeğer delegeler hepiniz federasyonumuzun beşinci olan ve altıncı Mali Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Yerken sporunu tabana yaymak Müştü kulüpler yaratmak ve daha, daha e, yüksek olimpik ve uluslararası başarılar elde etmek için e, ekibimle birlikte e, yelken Federasyonu Başkanlığı'na aday olmuş bulunmaktayım. Uzun yıllardır yelken faaliyetinin içerisinde kulüp başkanlığı ve federasyonumuzun başkan vekili görevlerinin yanında her zaman kulüplerimizin ve federasyonumuzun faaliyetlerine maddi manevi olarak destek olmaya çalıştım. Bu desteği sebecik evet göstermeniz halinde göreve geldiğinizde güçlü gruplar yaratmak amacıyla arttırarak sürdüreceğim. Ben de hekibimle beraber bu işleri başarabileceğimizi düşünüyorum. Genç denizlerimizde ve iç sularımızda çocuk ve gençlerimizin aynı zamanda bir kişisel gelişim aracı olan yelkenz konuda ulaşabilmesinin daha kolaylaştırılması gerektiğine ve bunun gençlerimizin hayatını pozitif bir etki yaratacağına inanıyorum tüm yelken severlerin kendilerini yelken federasyonu şemsiyesi altı doğduklarının ispettelerini gerektiğine ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun tüm yelken camiasına ait ortak değerimiz olduğunu düşünüyorum. Değerli delegeler çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Konuşmama burada son verirken genel kurulumuza katılım gösteren bakanlık yetkililerimize ve tüm değerli delegelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Divan Kurulu Başkanım Sayın Divan Üyeleri Sevgili spor ve yelken ailesi Beş yıl önce Yelken sporunun Geleceğine yön vermek üzere çıktığım Yolda kurduğum hayallerim Geliştikçe Her adımda daha da büyüdü Biliyorum ki El ele bütün iyi niyetimizde çok çalışırsak Hayallerimizi tek tek Gerçeğe dönüştürebiliriz Neydi kurduğum hayaller Her şeyden önce sporcularımızın Uluslararası şampiyon, sporcularımızı uluslararası şampiyonalarda başarılı kılmak, dönemsel tesadüfi başarılar yerine sürdürülebilir bir başarı grafiği yaratmaktı. Çok şükür bunu gerçekleştirdik. 5 yılda alınan 104 madalya gençlerimize ve teknik insanlarımıza güvenirsek ve onlara tam destek verirsek neler yapabileceğimizi gösterdi. Yine ve daha fazlasını yapabiliriz. Sadece gençlik sınıflarımızda değil, Tokyo'da dokunacak kadar yakın olduğumuz olimpiyat madalyasını da o çok güçlü dediğimiz ülkelerinden elinden alıp ülkemize kazandırabiliriz. Yeni olimpik sınıfların gençlik gelişim sınıflarının da ülkemize getirip bu sınıflarda derinleşme yaratacağız. Federasyonumuza ve kulüplerimize daha çok kadın eli değmesini, kız sporcu sayısını arttırılmasını sağlayalım. Bugün sizlerin karşısına çıktığımız yönetim kurulu listesinde ilk örneği olacağı gibi yönetimlerde en az yüzde yirmilik kadın kotasını bir standart uygulama haline getirelim. Değerli Yelken ailesi, birlikte daha birçok hayal kurabiliriz. Uyumla, iyi niyetle ve çok çalışarak daha nicelerini birlikte başarabiliriz. Tüm bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarıma devam edebilmek için Sizlerden tekrar yetki talep ediyorum. Seçiminizin, Yelken'in güvenli geleceğini kurmak için en doğrusu olacağına inanıyorum. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yelken Federasyonu seçimlerindeyiz. Başkanım, bir haftadır ben bütün kongreleri takip evet. etmeye çalışıyorum. En görsel olarak da, demokrasi anlamında da, kalabalık bakımından da güzel kongreyi yaşıyoruz. sağlık evet. sağlıklıyorum. Tandemi döneminde sizi konuk ettiğimde kadın federasyon başkanlarının ne kadar ol, özel olduğunu söylemiştim. Şu anda federasyon seçimlerinde biz kadın aday görmüyoruz. Bir kadın federasyon başkanımız var. Evet. Seçimler daha başlamadı ama bu mikrofonu size uzatmam gerektiğine ekibimle de karar verdik. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Yani öncelikle bu soruyu kadın e, katılımla ilgili başladığınız için ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz 2021'e işte, 2021 e gelen süreçte, 2016-2021 sürecinde 3 kadın başkandık. Sadece 3, bunu özellikle vurguluyorum sadece 3. Satranç Federasyonu'nda Gülkız Hanım, Orientülük Federasyonu'nda Hacer Hanım ve Yelkende de ben. Gerçekten bir kere onları tanımış olmaktan son derece mutluyum. Ve onların çalışmalarında da kendime örnek aldığım birçok şeyi e, keşfettim. Aramıza kalsın, e, siz konuşmanızı yaparken de mesajla durumu soruyorlardı. Sen evet, kaderler soru seçimlerindesin. Evet. Nedir başkanımızın Yani durumu, gerçekten biz de bir, kad üç kadın olarak da birbirimize inandık ve hep destek verdik. Sadece spora değil, her unsura kadın elinin değmesi lazım. Sporda da e, hem kulüplerimizde, başkanlık seviyesinde ve yönetim kurullarında... Hem de maalesef federasyonlarımızda çok az kadını görüyoruz. Ben özellikle bu seçime girerken, şimdi biraz sonra sandığa gideceğiz ve sonucu hep beraber yaşayacak. Ben ben yerken yaşayacağız. yerken sporu için en iyisi olacağına inanıyorum. Ama sunduğum listede %20 kadın kotasına özellikle dikkat ettim. Ve benim dışımda 5 tane de kadın adayımız, kadın yönetim kurulumuz benim listemde yer alıyor. Bundan sonra daha da artacak bir şekilde yönetimlerimizde ve komitelerimizde kadınlara daha çok yer vermek istiyoruz. Bu dönemde Gülkız Hanım tekrar aday. Güzel çalışmalarıyla başarılı olacağına çok inanıyorum. Hacer Başkanımızı bir türlü ikna edemedik. O devam etmedi. Ama diğer federasyonlarda kadın aday olmadığını şimdi sizden duydum ve çok üzüldüm. İnşallah bu konu en kısa zamanda bakanlığımızla ele alınır. Ve belki de değişecek kanunumuzla yelken, özür spor federasyonları yönetimlerine en az yüzde 20'lik bir kadın kotası zorunlu hale gelir. Yüzde 20 ile geçer. Neticede bu spor yapanların yarısı kadın, yarısı erkek. Evet. İnşallah doğru. 150. Doğru. Olur. Başkanım çok demokratik bir ortam var. Üç evet. aday ile yarışıyor. Üç aday bir seçim yaşanıyor. Doğru. Ee, ama listelere baktığım zaman da ben Erkeni o kadar tanımasam da hep tanıdığım isimlere denk geldim. Evet. Nereye geldi Erken Federasyonu? Siz nasıl tarif edebilirsiniz? Ee, şöyle geçen e, Mali Gelir Kurulumuzda. İmza toplama ve Yelken Başkanlığı için herhangi bir ücret ödeme kısmını genel kurulumuzda kaldırmıştık. Dolayısıyla her isteğinin kolaylıkla aday olabileceği, bu hizmet yarışına soyunabileceği bir ortam yaratmış olduk. Yelken ailesi bir bütün, yöntemlerimiz farklı olsa da niyetlerimiz hepsinin aynı ve uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir yönetimde olan arkadaşımız bir sonraki seçimde başka yönetimde olabiliyor görüyoruz bunu listelerde. Çünkü gerçekten bütün başkan adaylarının temeldeki niyeti yerken sporunu yüceltmek. Onun için evet güzel bir ortam var. Dostça bir seçime gidiyoruz hep beraber. Ya pandemi tam aşamadı. pandemi şartlarında bir başkanımızın Doğru. yarısı geçti başkan. Evet. Birçok turnuva iptal edildi. Siz evlere kapandık. Şimdi yeniden seçildiğiniz zaman yelken ailesine, Türk spor ailesine söylemek istediğiniz şeyler var mı? Neler bekliyoruz? Eğer seçilirsem tabii bunu şimdi konuşmak için çok erken delegelerimizin e, iradesini biraz sonra beraber göreceğiz. Üç aday olduğu için her, her adaya da e, şans tanıyorum tabii. Ama eğer seçilirsem bütün bu enerjimizle kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ha başkanım biz de pandemi geçti, biz de artık alanlarda siz evet, daha fazla uyku konusunuz. İnşallah, inşallah. E, çok biz de sizi faaliyetlerimizde görmek çok isteriz. Yelken'in sizlerin tanıtımına çok ihtiyacı var.